Nasıl görünüyorum? Evet Bunu bir kenara atalım. Evet Bugün bundan bahsedeceğiz. Bu aptal balondan ee, Aptal derken Bunun tehlikeli yönleri de var ee, Arkadaşlar Bu görmüş olduğunuz ışıklı Yanan balonların Fakat Benimkinin pili dışarı çıktı O yüzden ışığını yakamıyorum Normalde ışıklı bu Şuraya basınca yanıyor fakat Benimki yanmıyor Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu tür balonların tevkilerinden bahsedeceğiz. Şimdi buna bir geçelim ilk öncelikle. Arkadaşlar yani ışıklı balonların, pilli balonların tam olarak içlerinde de helyum gazları mevcut oluyor. Ve bu piller hani şimdi şuralarda çizgiler var bakın çizgiler var. Çizgiler var, çizgiler var, evet bu çizgilerde yani bu noktalarda ışıklar yanıyor, balonun çizginin noktalarında. Ee, i̇çeride de yanması mevcut hepsinin, ee, yani bunlar yandığı sürece hem pi tüketimi daha çok fazlalaşıyor veya ki balon ısınıyor, balon ısınabilir ve bu yüzden patlayabilir. Ee, hani normal balonlarda da yediğim gazı var ama bunları çıkartırsanız en önemli kural da yani tam olarak bu tür balonlardan yani bu balonlardan insanlar hayatlarını kaybedebiliyor. Ne yüzünden kaybedebiliyor? Ee, mesela atıyorum siz şurasını balonu şöyle şuradan çıkarmaya kalkarsanız bakın. Tam şu noktadan şuradan bir çıkarmaya kalkarsanız ee, balon... Böyle uçar bir yerde patlar alev alır. Çünkü neden? İçinde helyum gazı var. O yüzden. Hani helyum gazı olmasa bu balon uçamaz zaten. Bakın uçar dedim demin. E, helyum gazı olmasa uçamaz mı balon. Kafama geldi. Neyse. Yani helyum gazı olmasa uçamaz. Hani mesela yani sönse şişirmeye kalksanız şişiremezsiniz derim. Çünkü helyum gazı çabuk da bitmez. Hani küçük balonlarda çabuk bitmez. Yani büyük balonlarda çabuk biter. Tabii ki siz e, her an bir yanlış hareketiniz ölüme sebep olabilir. Öyle söyleyeyim. Yani şurasını bantlamışlar ki zaten çıkarmayın diye. Yani bir sebep var oranında. Yani insanla için çok tehlikeli yanları var. Mesela şöyle. E, Bakın, şurada piller var görüyor musunuz? İki adet pil var burada. Bakın şimdi, bunlardan iki tanesini de çıkartıyorum. Aa, üç adet vardır. Arkadan da geldi. Bir, iki, bir tanesi yere düştü ve üç. Evet. Bilgisayarın üstündü. Neyse, bunları bir koyalım kenara. Evet, ee, şöyle bir şey daha var. Şimdi e, mesela atıyorum siz bu düğmeye bastınız, bu düğmeye bastınız ve balonunuz yanıyor. Ee, Balonunuzu şöyle söyleyeyim bir yarım saat ya da bir buçuk saat iki saat kadar e, fazla yanık tutarsanız fazla ışıklı halinde tutarsanız balonunuz yine patlayabilir. Çünkü o ışıkta sonuçta balon içinde. Gazlarla birlikte bir tür ısı oluşturuyor. Yani ışıkta bir ısı veriyor. Eğer çok böyle balonunuzu böyle hani ışıklı bırakırsanız. Bir buçuk 2 saat kadar falan. Yani ısındıysa zaten pilleri de akar. Balonun pilleri de akar. E yine siz buradan çıkartmadığınız zaman da kendisi ben patlar. O yüzden e, yani... Böyle balonunuz varsa, helyum gazlı bir şeyiniz varsa, içinin çok yanık bırakmayın. Bakın şimdi. Helyum gazlı olduğunun bir tarafında şöyle tespit edelim bakın. Şu an e, buraya bağlı bağlı olduğu için bu sopaya bağlı olduğu için uçamaz. Ama ben bunu buradan çıkarttığım zaman böyle böyle uçar, sonra da patlar diyecektim. Bakın. Yere geç iniyor, gördünüz mü? Geçiniyor. Aynen şöyle bakın şimdi. Mesela hiç hareket yapmayacağım. Alttan parmağımı da yukarı. İzleyin. Evet parmağımı hareket ettirmediğim halde de kendisi yukarı yükseliyor ve iniyor. Yani ne kadar sopaya bağlı olsa da sonuçta bir yükselişi varmış demek. Bu videoda da onu öğrendik sanırım. Bakın Yani balonların içinde aslında 5-6 tane pil var ama biz daha ufak olanını aldık Çünkü e, çok çelikli Bir keresinde benim de bundan vardı ama patlamıştı Ben bunu e, video için aldım Sonra zaten atacağım Yani bir şeye ihtiyacım yok 3 adet pil elimde Geri kalanını ne yazık ki çıkartamıyoruz çünkü balon patlar diye. O yüzden. Bakın. Şu sopa kısımlarında da ışıklar var. Bakın. Şunlar. Şurada. Bir. Bakın. Şöyle bir çizgi var. Siyah bir çizgi. Onlar da ışık. İşte onlar da sopayı ısıtıyor. Sopadan. Yani sopadaki ısı. Sopa kendi ısısını balona veriyor. Bu sefer balon ışıkları o helyum gazını çoğaltıyor içinde. Siz böyle yanık bıraktığınız zaman da patlıyor. İşte o yüzden. Yani hani haberlerde çıkan haberlerde çıkan bazı insanların evlerindeki yangınlar da bu tür balonlara sebep olabilir. O yüzden ben e, yani kimsenin almasını tercih etmiyorum çünkü çok tehlikeli bir şey. Mesela şu anda yumuşak vuruyorum ama bir ile vursam Bu benim suratımda patlayacak Ve benim her yerim simsiye olacak şu an Yani sert bir şeyle vurursam Eğer Şöyle vurursam mesela Raptiyayla ile vurursam Ne bileyim Bakın şimdiden bir tane çıt sesi geldi Bu şuna işaret Bana daha vurma diyor Patlayabilirim diyor Şimdiden bir çıt sesi geldi Balonun e, görmüş olduğunuz gibi sol tarafı yamuk zaten. O yüzden daha da ellemiyorum. Hem bunları çok sağlam yapmıyorlar. E, o yüzden yerinden çıkma ihtimali %75'in üstü. Öyle söyleyeyim size. Yerinden çıkarsa da e, havada uçuşma ihtimali de %75'in üstü. Ve sizin suratınızda patlama ihtimali de %90'ın üstü. Aynen böyle. Yani o yüzden bunların tehlikeleri çok. Bir sürü tehlikeleri var. Evet yapması da zordur bence. Neyse arkadaşlar e, videomuzun şöyle sonuna geledim. E, daha fazla bu tür tehlike tehlikeleri neyse ver Evet arkadaşlar e, daha çok böyle tehlikeli olaylardan bahsetmemizi istiyorsanız video videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz ve bay bay. You... <laughs>